Herkese merhaba Asamla'da hoşgeldiniz. Ben Emre. Bugün sizlerle yeni ürünlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle hep Amor Pacific paylaşıyorsun diyen sevgili takipçilerim için. Bugün karşınızda çok uygun fiyatlı bir Türk markasıyla bulunuyorum. Çok severek kullandığım Dermadolin'in Made Pantol, sisalı, bakım kremi, yüz ve vücut için kullanılıyor. Su gibi bir yapısı var hemen. emiliyor ciltte, onarıcı, kolajen sentezleyici gibi devam ettirebiliriz. Ben çok severek kullandım, çok uygun fiyatla. 108 TL iken almıştım, şu anda sanırım 135 TL'ye satılıyor. Hassas cildinize herhangi bir zarar vereceğini düşünmüyorum çünkü benim cildim süper hassas. Egzamalı, yağmurlu, bulutlu, karlı, güneşli, enteresan bir cilt diyelim. Bana iyi geldiyse zannediyorum size de iyi gelecektir. Tabi hepimizin denası farklı ama ben çok sevdim uygun fiyatlı ürün arayanlar için çok güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. İçerisinde en sevdiğim onarıcı maddelerden biri olan Sisa var. Yani Sentalistica, Pentenol, Arnica Montana, Alantoin, Glyserin gibi cildimizin kendi yapısında bulunan içerik listesini devam ettirebiliriz. Güneşten sonra yanan cildinize ya da lazerden sonra ya da benim gibi hassas cildiniz varsa her türlü onarım için kullanabilirsiniz. İçerik listesi çok güzel olduğu için kolajen sentezi de sağlayan bir ürün. Tavsiye ederim kesinlikle gönül rahatlığıyla. Gloverlerin çok övdüğü Skinfood markasının kapatıcısı arkadaşlar. Bu ürünün yapısını beğendim açıkçası. Abartılı koyu halkalarınız yoksa kapatıcılığı bence gayet yeterli. Çok güzel. Vergi aydınlığa bakar mısınız? Kapatıcılığı çok iyi. Şu... Burada egzaman vardı belirgin bir leke şeklinde. Onu da çok güzel kapattı. Şuradaki koyu halkaları kapatmadı. Onun için altına bir korektör kullanmanızı tavsiye ederim. Kalıcılığı falan da gayet güzel. Bunun gramıcı da çok ben öyle bir şey arıyorum derseniz iki rengi var sadece. Bendeki açık rengi. Sevdim arkadaşlar size tavsiye edebileceğim bir ürün. Paylaşmak istediğim bir diğer ürün de Kiko'nun bloggerler tarafından çok fazla övülen dudak parlatıcısı. Çok yapış yapış değil. Kalıcılığı da güzel. Hani bir şey içtikten sonra hemen gitmiyor. Nemlendirmesi gayet güzel. Ortalama güzel bir ürün. Evet arkadaşlar paylaşacağım. Ürünler bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Sizin yapacağınız bir like benim videomun görünürlüğünün artmasını sağlayacak. Eğer kullanmıştıysanız, yorum bırakırsanız çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere ya da yeni video ne zamansa. Kendinize iyi bakın. kalın. sağlıcakla kalın.